Merhaba değerli matematik Evim takipçileri. Yeni bir polinomlar videomuzda karşınızdayız. Şimdiki videomuzda daha farklı soru çeşitlerine yer vereceğiz. Px polinomunun x kare eksi 2x eksi 3 ile bölümünden elde edilen bölüm Qx kalan 3x eksi 7'dir. Buna göre Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir? Arkadaşlar burada x eksi 3 polinomu x kare 2x 3 polinomunun çarpanlarından birisidir. O yüzden biz x eksi 3'ü sıfıra eşitleyerek bölme yapmadan kalan bulma işlemini buradaki kalan polinomu için uygulayacağız. Böylece cevabımız karşımıza çıkacak. Bu polinomda 3 yazarsak k3 eşittir. 3 çarpı 3 eksi 7. Bu da 9 eksi 7'den eşittir. Cevabımız 2 olarak bulunur değerli arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuzda bir bölme işleminde bölen bölüm ve kalanın verildiği ve bölünenin sorulduğu bir sorudayız. O zaman biz şu kuralı bir hatırlatalım arkadaşlar. Bölünen, bölen çarpı bölüm artı kalan şeklindeydi. Verilenleri yerlerine yazarsak doğrudan doğruya cevabı bulabileceğiz. Bölüleni sorduğu için bölen 3x artı 2 verilmiş çarpı bölüm x kare artı 1 artı kalan 4. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda cevabımızı bulmuş olacağız. Dağılma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki 3x'i sırasıyla x kareye ve 1'e dağıtacağız devam edelim 3x çarpı x kare 3x küp artı birle çarparsak 3x sırada iki var arkadaşlar ikili devam ediyoruz dağılma işlemine 2x kare artı 2 artı 4x küplü başka olmadığı için doğrudan toplamada sonuca geçecek arkadaşlar x kareli başka yok orada doğrudan sonuca geçecek toplamada Evet yine 3 xten de başka yok gördüğünüz gibi fakat 2 ile 4'ü toplayarak buraya 6 olarak yazıyoruz. İstediğimiz cevap budur. Evet, yeni sorumuzda bölme yapmadan kalan bulma işlemi yapılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalanı soruyor bize. X eksi 3'ü sıfıra eşitledik ve bulduğumuz X sayısını polinomda yerine yazıyoruz. 3'ün küpü artı 3, artı 7. 3'ün küpü 27, Artı 3 artı 7, 27 3 daha 30, 7 daha 37 olacak arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuzda da yine bölme yapmadan kalan bulma işlemi ilgili olduğu için biz bölen polinomu sıfıra eşitliyoruz ve bulduğumuz sayıyı polinomda yerine yazıyoruz. 7 çarpı 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 2. Önce üstü sayılar yapılır arkadaşlar. 1'in karesi 1 ve daha sonra çarparsak 7 ile 7 3 kere 1 3 artı 2. 4 artı 2'den cevabımız 6 olarak bulunur. Şimdiki sorumuzda arkadaşlar bir çarpanı veriliyor polinomun. Çarpan demek bu polinomu tam bölen ifadelerden birisi anlamına gelir. O yüzden X artı bir ile böldüğümüzde kalanın sıfır çıkması gerekir tam bölündüğü için o halde ben PX'e eksi bir yazarsam kalan sıfır çıkacak değerli arkadaşlar yerine yazarsak 3 çarpı eksi birin küpü eksi çarpı eksi birin karesi artı m artı bir çarpı eksi bir Parantez kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Negatif sayıda en çok yapılan hatalardan birisi. Burada eksi birin küpü eksi birdir. Eksi birin karesi çift kuvvet artı birdir. Evet buradaki eksiği de içeriye dağıtacağız arkadaşlar. O halde 3 çarpı eksi bir. Eksi beş çarpı artı bir. Eksi M, eksi 1, eksi 7, eşittir 0. Eksi 8, eksi 9, eksi 16, eksi M, eşittir 0. M'yi karşıya gönderiyorum. Artı M olarak istediğimiz cevabı bulmuş oluyoruz. Şimdiki sorumuzda yine bir öncekine benziyor fakat tam bölündüğünü söylemiyor. Dikkat ederseniz kalanın 7 olduğunu söylüyor. O zaman yine bölen polinomu sıfıra eşitleyelim. Bulduğumuz sayıyı polinomda yerine yazalım. Polinomda yerine yazdığımızda P2 kalanda 7 olduğu için 7'ye eşit çıkacak. Evet 2'nin küpü eksi 2'nin karesi artı A çarpı 2 artı A artı 1 eşittir 7. 2'nin küpü 8, 2'nin karesi 4 artı 2 A ve 1 A'yı toplarsak A çarpı 2 2A arkadaşlar. 1A'mız da burada var. Ne yaptı? 3A yaptı. Artı 1. Eşittir 7. Peki. 8-4. 4. Bir 4, daha 5. Karşıya gönderirsek. Eksi 5. O zaman 3A eşittir. 7 5'ten 2. Her iki tarafı 3'e bölelim. A sayımızı 2 bölü 3 olarak buluruz. Arkadaşlar bu soru bir önceki soruya benzediği gibi ufak bir farklılığı var. Bu sefer e, Px'i vermiş ama Px artı 3'ün biz x artı 4 ile bölümünden kalanı bulacağız. Yani x artı 4'ü sıfıra eşitleyeceğiz. Bulacağımız sayıyı Px'e yazmayacağız. Bize sorulan polinoma yazacağız. O zaman karşımıza ne çıkacak? 4 artı 3 o da... P eksi 1 yapar. Yani ben P x polinomuyla işleme devam etmek istiyorsam P de eksi 1'i bulmam gerekiyor. P x artı 3 de doğrudan doğruya eksi 4'ü yazmak gerekiyor. O halde P 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 artı 4 diyorum. Eksi 1'in karesi 1 eksi 1'in çarpımı artı 3 kere 1 3 artı 4'ten Cevabımız 8 olarak bulunur. Evet, bir önceki sorumuza yine benzer bir soru var. Bu sefer bizden istenen yer Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan, o zaman bölme yapmadan kalan bulmak için ben yine bölen polinomu sıfıra eşitliyorum. Hangisinin kalanını bulmak istiyorsam orada bunu yerine yazıyorum ve bulmam gereken şeyi tespit ediyorum P2'yi bulmak istiyorum o zaman ben ilk saat 2'de ilk yerine ne yazarsam ikiye ulaşırım bunu yapmanın birden fazla yolu var Eğer çok kolaysak buradaki gibi doğrudan doğruya e, tahmin edebilirsiniz ya da buradaki yazdığım gibi eşitliğini yaparak yine ne yazmanız gerektiğini bulabilirsiniz o zaman p 0 artı iki PX artı 2 polinomuna yazıyorum buldum değeri sıfırın karesi eksi 3 çarpı 0 artı 11'den sıfırın karesi sıfırdır arkadaşlar 3 ile 0'ı çarparsak sıfır artı 11'den cevabımız 11 olur Evet bir önceki sorumuza yine benzer bir soru burada bu polinomun x-1 ile bölümünden kalanı soruyor O zaman yine Kalan bulmak istediğim polinomda yazmam gereken sayıyı tespit ediyorum sıfıra eşitleyerek. Ve buraya yazıyorum 1 artı 2. O zaman benim bulmam gereken P3 olduğunu karar verdim. P3'ü bulmak için bize yardımcı olacak polinom burada P3'ü bulmak için. O zaman x-1 yerine ne yazarsak 3 olur diyoruz. Bu da bize 4 cevabını veriyor. O zaman şimdi yerine yazalım P3. 4 eksi 1, 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4, artı 1. 4'ün karesi 16, eksi 16, artı 1'den cevabımız 1 olacaktır. Çünkü 16 eksi 16, 0 yapacak. 4 eksi de 3 yapacağı için arkadaşlar burası ne olacak? P3'ü bulmuş olacak. Şimdiki sorumuzda arkadaşlar bir öncekine benziyor yalnız. Q'da P yazılmış haliyle karşımıza çıkmış. Hangisinin hangisine bölümünden kalanı soruluyor ona dikkat edelim. İlk verilen polinomun değil buradaki P ve Q. Q Px 7 polinomunun x-5 ile bölümünden kalan 5'tir demiş. Dikkat ederseniz. O zaman yine aynı yöntemle başlıyorum. x-5'i sıfıra eşitliyorum. Bulduğum değeri Nerede yerine yazıyorum altını çizmiş olduğum şu polinomda yerine yazıyoruz şu p 5-7 kapattık parantezimizi burayı düzenlersek şu p5-7 den eksi 2 benim bulmam gereken cevap bu Peki bunun cevabı olarak bize ne vermiş Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Alanın 5 olduğunu söylemiş O zaman buraya soru işareti yazmıyorum ve ne diyoruz Biz buraya 5 yazıyoruz artık yapmamız gereken şeyi bulduk Biz buradaki bu işlemi yapacağız o zaman da istediğimiz cevaba A sayısına ulaşmış olacağız Tabii bunun için ne yapıyoruz P'yi önce eksi 2 yazıyoruz arkadaşlar önce şu kısmı yapalım peye eksi 2 yazalım 7 çarpı 2 artı 15. 7 çarpı eksi 2 eksi 14 artı 15. Buradan da zıt işaretli olduğu için farkını alıyoruz ve mutlak değeri büyük olan işaretini seçiyoruz. Yani sıfıra uzak olan. Bulduğumuzu bulduğumuzu nerede yazacaktık arkadaşlar? Q'da yazacaktık bu değeri. O zaman Q'da bir yazılması gerekiyor demek ki ve sonucunda 5 çıkacak. Yerine yazalım. Birin karesi eksi 1 artı 3 eksi a eşittir 5. Burada birin karesi 1 bir yapar eksi 1 ile sadeleşir. Burada eksi a'yı karşıya gönderelim. 5'i sol tarafa gönderelim. O zaman 3 eksi 5 eşittir a'dan a eşittir eksi 2 bulunur değerli arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuzda. Px artı 4 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3'tür demiş. Buradan ne anlaşılması gerekiyor hemen bunu bir netleştirelim. bölen polinomu 0'a eşitleyerek başlayalım. x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 bulunur. Ve burada yerine yazarsak Px artı 4'te P2 artı 4 eşittir. Cevabı da 3 olarak vermiş 3. Buradan elde edeceğimiz bilgi P6 eşittir. 3 olacak arkadaşlar Evet sıradaki kısma geçersek buna göre x artı bir çarpı p2x polinomunun xx3 ile bölümünden kalanı soruyor Bu sefer de ben x 3ü sıfıra eşitliyorum bulduğum değeri burada hangisinin kalanı soruluyor oraya yazıyorum o zaman 3 artı bir çarpı p2 çarpı 3 elde ediliyor buradan 4 çarpı P 6 geliyor e, p 6'yı biz bir önceki işlemimizde bulmuştuk o zaman onu yerine yazarak devam edelim 4x3 eşittir 12 Benzer bir soruyla yine karşınızdayız PX ve QX polinomlarının x-1 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 4 ve 7'dir Evet özellikle bu noktaya kadarki olan kısmı hayata bir geçirelim ilk ikisini x-1 ile bölümünden kalanı soruyor o zaman x-1 x sıfıra eşitleyelim ve burada yerine yazalım. O zaman P1 ve Q1 olur o zaman. Sonuçlar da sırasıyla demiş ki Px'in kalanı 4'tür ve Qx'in kalanı da 7'dir. İlk noktaya kadarki olan verilen bilgilerle bunları yazabiliyoruz. Evet. Şimdi buna göre x küp Px artı 1 x 3 çarpı Qx artı 1 polinomunun X ile bölümünden kalanı soruyorsa burada X'i sıfıra eşitledim arkadaşlar. X yerine sıfır yazmam gerektiğini buldum bu polinomda. Yazalım onu da sıfır küpü çarpı P sıfır artı bir eksi üç Q sıfır artı bir şeklinde karşımıza çıktı sıfırın küpü sıfırdır arkadaşlar sıfır çarpı p1 eksi 3 çarpı q1 q1 de p1 4 olması çok bir anlam ifade etmeyecek sıfırla çarpıldığı için burada sıfır onu yutacak 3 çarpı q1 de yedi Evet arkadaşlar burada sıfır 4 yuttu ve geriye kaldı eksi 21 Evet şimdiki sorumuz da arkadaşlar. Px polinomunun x-3 ile bölümünden kalanı vermiş. 10 olarak. O zaman şurada yine aynı işlemi yapalım. Ne diyorum? x-3'ü 0'a eşitleyelim. Çıkan sayımız ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. O 3'ü Px'e yazalım. Peki o zaman bu ne anlama gelir? P3'ün 10 olduğu anlamına gelir. İlk cümleden anlamamız gereken şey bu. Peki. Peki. İkinci gruba geçelim. Buradan daha önemli olan şurası var arkadaşlar. Qx'in x-13 ile bölümünden kalanı soruyor bize. O zaman ne yapıyoruz biz? Bölme yapmadan kalan bulma için sıfıra eşit diyoruz. bölen polinomu çıkan sayıyı ne yapıyoruz? Polinomda yazıyoruz. O zaman bizim Q13'ü arıyor olmamız lazım. Sorunun çözümünde. O zaman Q13'ü bulmak için bakıyoruz bize verilenden yararlanarak ne yapabiliriz. Burası 2x artı bir o zaman ben 2x artı bir de ne yazarsam 13'e ulaşırım O biri karşıya gönderiyoruz eksi olarak geçiyor kaldı 12 her iki tarafı ikiye bölüyorum ve ilk yerine 6 yazarsam Ben istediğim cevaba ulaşabilirim diyorum madem bunu tespit ettik o zaman şimdi de verilen ifadede altı yazalım ve 6-3 bölü şu 13 onu Çünkü burada ayarlamıştık arkadaşlar tekrardan uzatmamak için altının karesi eksi iki çarpı 6-4 Peki p 6 3'ten ne gelecek arkadaşlar buraya 3 gelecek P3 neydi oldu o zaman şu kısım için 10 yazacağız aşağıda bizim aradığımız cevabı verecek 36 eksi 12 eksi 4 36 12, 12 çıkarsa 24 4 çıkardık 20 o zaman 10 bölü Q 13 eşittir 20 içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz çarpmadan dolayı değişme özelliği vardır diyerek şu ikisini yer değiştirebilirsiniz. en pratik olanı bu çarpmadan dolayı yer değiştirmesidir benim düşünceme göre ben diyorum ki Q 13 eşittir 10 bölü 20'den sadeleştiriyoruz 1 bölü 2 bulunur arkadaşlar Evet arkadaşlar yine bölme yapmadan kalın bulma sorularından bir farklı tarza geçelim x küp eksi 1 x küp eksi 1 ile başlayalım bunu sıfıra eşitlersek x küp yerine bir yazarsanız PX polinomunda istediğiniz cevaba ulaşırsınız O zaman önce bir düzenlemesini yapalım PX 9 çarpı x üzeri 9, x üzeri 3'ün 3. kuvvetidir. Kuvvetin kuvveti, kuvvetler çarpılır. Eksi 4 çarpı x üzeri 3 üzeri 2 artı 3 çarpı x üzeri 3 artı 2x artı 1. Sadece x üzeri 3 gördüğümüz yere 1 yazacağız değerler arkadaşlar. Sonra da cevabı bulmuş olacağız. 9 çarpı 1'in küpü eksi 4 çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1 tabi x'e karışmıyoruz. Sadece x küp gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1'in küpü 1 9 ile çarparsanız 9 eksi 1'in karesi 1 4 ile çarptık. Eksi 4 artı 3 artı 2x artı 1. Son olarak 2x x dolanı en baş aldım. 9 eksi 4 5, 3 daha 8, 1 daha 9. İşte bizim aradığımız kalan polinomu bu olur arkadaşlar. Evet, şimdiki sorumuzda da x üzeri 4 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Yani x üzeri 4 eksi 1 sıfıra eşitlediğimizde x üzeri 4 eşittir 1 buluruz. O zaman px polinomunda x üzeri 4 gördüğümüz her yere 1 yazarak sonuca gideceğiz arkadaşlar. X üzeri 12, X üzeri 4'ün küpüdür. E, burası şöyle iki parça olacak. X üzeri 8, X üzeri 2 diye ayıralım. X üzeri 8'i 4'ün kuvveti içinde yazabiliyoruz çünkü. Eksi X üzeri 4'ün karesi yani 8. kuvveti çarpı X üzeri 2. Tabanlar aynı olunca üstler toplanır arkadaşlar. Yine X üzeri 10'a eşit sonuç verir. Ve x üzeri 9 için de yine benzer bir yöntemi yapacağım. 5 x üzeri dördün karesi sekizinci kuvvet yapar. Bir tane daha x eklersek çarpma da dokuzuncu kuvvete tamamlamış oluyoruz. Evet, şu kısmı arkadaşlar şöyle bir sileyim. Bize biraz yer lazım. Şunu şöyle. Yan tarafa kaydıralım. Şimdi geldik. Eksi 3, x üzeri 7. Eksi 3, x üzeri 4, x üzeri 3. Yedinci kuvvet yapar. Artı x üzeri 4, eksi 1'e de karışmıyoruz. Söylediğimiz gibi 1 bir yazıyoruz. 1'in küpü, eksi 1'in karesi, çarpı x kare, artı 5 çarpı 1 karesi, çarpı x, eksi 3 çarpı 1, çarpı x küp. Artı 1, eksi 1. Şuradaki artı 1, eksi 1 bir zaten birbirini götürecek arkadaşlar. Düzenlemeleri yaparsak, 1'in küpü 1. Bir, 1'in karesi 1, yalnız x kare ile çarpılacak. Eksi x kare. Artı 5 kere 1, 5. 5 x yaptı. 3 x küp. Evet, sadece sıralı bir şekilde Yazmak kaldı gireyim. Eksi 3x küp eksi x kare artı 5x artı 1. Şimdiki sorumuzda px polinomunun x kare eksi 3x eksi 15 ile bölümünden kalanı vermiş ve bu px polinomunun x 5 ile bölümünden kalanı soruyor arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 3x 15'in çarpanlarından bir tanesi x 5 olduğu için biz buradaki kalan polinomu olarak verileni kullanarak sonuca gideceğiz yine x-5'i sıfıra eşitledim ve bulduğum sayıyı normalde PX e yazıyorduk değil mi yani ortak çarpanı olan şu polinoma bölümünden kalanı olan k'ye de yazarsanız yine istediğiniz sonuca ulaşırsınız o zaman k'ye 5 yazalım 7x5 5. 35 eksi 5'ten beş, cevap 30 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir önceki sorumuzdaki mantıkla aynı mantığa sahip bir soru var karşımızda. Px polinomunun x küp artı 8 ile bölümünden kalanı vermiş. x 2 x artı 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi x küp artı 2'nin küpü x küp artı 8 yapar. Bakınız. x artı 2 çarpı x kare eksi 2x artı 4. Gördüğünüz gibi ilk verilen ifadeki e, x küp 8 polinomunun çarpanlarından birini kullanarak tekrardan sormuş. Yani ilk verilen kalan polinomu kx x kare eksi x artı 2 idi. Biz o zaman ikincisi için de yine buradan yola devam ederek daha pratik bir şekilde cevabı verebileceğiz. O zaman x kare eksi 2x artı 4 polinomuna bölümünden kalanı soruyorsa sıfıra eşitliyoruz. Burada x kare eşittir 2x eksi 4 buluyoruz. Bu bulduğumuzu de x kare yerine yazıyoruz ve devam ediyoruz. kx eşittir 2x eksi 4 eksi x artı 2. 2 xten x çıkartırsak x kalır. Eksi 4 artı 2 daha eksi 2 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, şimdiki sorumuzda da bazı kalanları hazır vermiş. P x'in x 1'e bölümünden kalanı 7 vermiş. Bu ne demek? X yerine 1 yazarsak, P 1 olur. P 1'in 7 olduğunu vermiş. X artı 4 ile bölümünden kalanda da eksi 4 yazacağım. Bu da P 4. O da eşittir 8 verecek. Yani bu iki bilgiyi vermiş. Peki. Px'in x kare artı 3x eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyorsa bizim kalan polinomumuz kaçıncı dereceden olur en fazla birinci dereceden olur AX artı B şeklinde ve aynı zamanda yukarıda verdikleri x kare artı 3x eksi 4'ün çarpanları o yüzden bu verilenleri burada kullanacağız önce bir yazalım K1 eşittir A çarpı 1 artı B eşittir 7 buradan A artı B eşittir 7. Ve eksi 4 yazarak devam ediyoruz. K'ya 4 yazıyoruz. Eksi 4 A artı B eşittir 8. Bu iki bulduğumuz denkleme ortak çözüm yaparak devam edeceğiz. ve Böylece A'yı B'yi bularak cevabı vermiş olacağız. A artı B eşittir 7. Eksi 4 A artı B'yi X ile çarparak buraya yazıyorum. 4a eksi b eksi 8 olsun. Amacım yok etme metodunu kullanmak. O yüzden eksi ile çarparak yazdım. Eksi ile çarpınca bunlar sadeleşmiş oldu. 4a artı 1a, 5a eşittir 7 eksi 8 eksi 1. Her iki tarafı 5'e böldük. A sayısı eksi 1 bölü 5 oldu. Şimdi a'yı bulduktan sonra yerine yazıyoruz. A artı b eşittir 7. Eksi 1 bölü 5 artı b eşittir 7. Karşıya gönderdim eksi 1 bölü 5'i. 7 artı 1 bölü 5 oldu. E, 5 geriye 7. 35. 1 daha. 36 bölü 5 de b sayısıdır. O halde bizden istenen cevap. <gülüyor> en başta şöyle işaretlediğimiz yeri hatırlatalım. Kalanı soruyordu ve kalan o. Biz isim vermiştik. AX artı B demiştik. Eksi 1 bölü 5X artı B sayısı 36 bölü 5 olarak cevap bulunmuş olur. Evet değerli arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda yine bir önceki gibi bölme yapmadan kalan bulma işlemiyle alakalı X eksi 1 ile bölümünden kalanı soruluyor. Ve biz bunu sıfıra eşitleyerek başlıyoruz. Doğrudan balıklama atlamadan önce de bir göz kontrol ederseniz iyi olur. İlk verilenin çarpanlarından bir tanesi olması lazım buradaki polinomu kullanabilmemiz için. Evet o zaman yazalım yerine K1 eşittir. 2 çarpı 1 artı 5. 2 artı 5 eşittir. 7 bulunur. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuzda PX'in X kare X 4 ile bölümünden kalan polinomu verilmiş 4x-1 buna göre Px'in karesinin x-2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. o zaman şuraya bakarsanız yine aynı yöntemi kullandığımı göreceksiniz yine sıfıra eşitliyorum bulduğum sayıyı <gülüyor> Biz burada kalan polinomuna yazıyorduk hatırlarsanız bir önceki soruda da yine aynı şeyi yapmıştık 8-1 eşittir 7 yani burada karesini almış olması bizim yapacağımız işlemin başlangıcını değiştirmedi. Sadece px'in kalanı kx ise burada da k'nın karesinden bahsediyordur arkadaşlar. O zaman yerine yazalım. Bu modüler aritmetik konusunda vardı. k2 7 idi. 7'nin karesi 49 olarak bulunur. Evet bu sorumuzda da Polinom verilmiyor ama polinomu bulabilmemiz için gerekli bilgiler bize hazır olarak verilmiş. Baş kat sayısı 3 olan ikinci dereceden bir polinom demiş. Bizim polinom o zaman neye benziyor arkadaşlar onu şöyle bir gösterelim. İkinci derece olacak ve baş katsayısı sayısı 3 olacak. B'sini ve C'sini bilmiyoruz. BX artı C şeklinde olsun. Peki devam edelim. P2'nin 57 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar 2 yazalım. P2 eşittir. 3 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı B artı C eşittir. 57. Ee, buradan 2B artı C'yi yalnız bırakalım. Ee, karşı tarafa eksi 12 olarak gönderirsek burada 45 kalır. Bir başka ifade verilmiş. P'de eksi 1 yazılırsa. Onu da yazalım arkadaşlar. Eksi 1 yazalım. 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi B artı C eşittir. 12 olarak veriliyor. Buraya 12 yazalım. Eksi B artı C'yi yalnız bırakırsak arkadaşlar. 3 ee, sayısını gönderdim. Kaldı 9. Bir bilgi daha verilmiş. Belki kullanırız. Belki de kullanmayız. Artık orasını bile. Göreceğiz. P x 3'ü kullanalım Yani ben olsam bu ikisinden b ve c'yi bulabilirim çok rahatlıkla. Üçüncü bilgiye ihtiyaç kalmayabilir. Yine de yazalım. Yanına <gülüyor> yazarsam -3'ün karesi. Evet, 3b artı c eşittir 2. Buradan 3b artı c eşittir 25 olur. Evet, ikişerli ikiserli kullanmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Xb artı c'yi eksiyle çarparak 2b artı c'nin altına yazmayı tavsiye ediyorum. Şöyle yani, 2b artı c eşittir 45. Bunu eksiyle çarparak yazıyorum. Artı b eksi c eşittir 9 toplayalım 3B eşittir 36 her iki tarafı üçe bölelim b eşit 12 B 12 bulduktan sonra yerine yazalım arkadaşlar herhangi birinde böylece c sayısını buluruz eksi B artı c'nin 9 olduğunu bulmuştuk az önce Or orada yerine yazalım o zaman eksi 12 artı c eşittir 9 C eşittir 21 olur. Şimdi gelelim istenene. Onu kırmızı renkte yazalım. px x artı 2 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye soruyor. Katsayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazılır, 1 artı 2'den P 3 gelecek. Yani ben P x polinomunda 3 değerinin karşılığını bulmaya çalışacağım. Peki benim polinomum neydi? Şu bulduklarımı yerine yazarsam 3 x kare artı 12x artı 21 arkadaşlar. O zaman yazmaya devam edelim. 3 çarpı 3'ün karesi artı 12 çarpı 3 artı 21. Çarparsak 3'ün karesi 9 çarpı 3 27 artı 36 artı 21'den cevabımız 84 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuzda 3. dereceden bir PX polinomunun x artı 1 x eksi 2 ve x artı 3 ile kalansız bölündüğünü söylüyor o zaman burada şu şekilde denklem oluşturma yöntemini kullanabiliriz PX eşittir bir a kat sayımız olsun x artı 1'e tam bölünüyor çarpı x eksi 2'ye tam bölünüyor çarpı x artı 3'e tam bölünüyor artık kalan yazmamıza gerek yok şimdi İkinci verilenleri kullanalım p3 eşittir eksi 48 olduğu söylenmiş yazalım p3 eşittir a çarpı 3 artı 13 eksi 13 artı 3 ve eşittir eksi 48 Evet şurası altı burası bir burası 4 çarparsak eksi 48 e ulaşmamız lazım 24 a eşittir eksi 48'den a eşittir eksi 2 bulunur Arkadaşlar şimdi P eksi 2'yi bulalım P eksi 2 eşittir a eksi 2'de Arkadaşlar şuraya eksi 2 yazdık ilk artı bir yerine de eksi 2 artı bir çarpı eksi 2 eksi -2, 2 çarpı eksi 2 artı 3 yazdık Evet devam edelim Eksi 2 çarpı, eksi 1, eksi 4 ve 1. Parantez işleri de bu şekilde. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi çıkacak. 2 kere 1, 2, çarpı 4, 8, 1 ile çarptık. Yine 8 olarak bulunur. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyler olursa matematikevim.com forum sayfamızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.